Sedir ağacı yağ kullanımı ve faydaları Tek bir ağacın yağının hem sağlık hem güzellik için sayısız faydası olduğuna kim inanır? Sedir ağacı yağ şaşırtıcı biçimde cilt sorunlarından saç dökülmesine, enfeksiyondan strese, eklem ağrılarından konsantrasyona uzanan geniş bir alanda birçok faydaya sahip. İşte sedir ağacı yağının faydaları ve kullanım alanları. Egzamayı iyileştirir. Cilt kuruluğu, kızarıklık, kaşıntı, kabarcık ve çatlaklara yol açan egzama zannedildiğinden yaygın bir sorun. Sedir ağacı yağı ise, anti-antilamatuar özelliğiyle egzamanın yol açtığı iltihabı ve kuruluğu hafifletir. Üstelik sadece vücudunuzda değil, saç derinizde de aynı rahatlatıcı etkiyi sağlar. Sedir ağacı yağını vücut losyonuna veya duş verine karıştırabilirsiniz. Zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağı birkaç damla sedir ağacı yağı ekleyip kaşınan bölgeye masaj yapabilirsiniz. Saç derisindeki kaşıntılara karşı şampuan veya saç kremine sedir ağacı yağ karıştırabilirsiniz. Saç dökülmesini azaltır. Sedir ağacı yağ saç foliküllerini uyarır ve saç derisindeki kan dolaşımını artırır. Bu sayede saç dökülmesini yavaşlatırken, yeni saç çıkmasına ve güçsüzleşen saç tellerinin kalınlaşmasına yardımcı olabilir. Bilimsel araştırmalara göre sedir ağacı yağı, kekik, biberiye ve lavanta yağları ile karıştırılıp 7 ay boyunca saç derisine uygulandığında, her 100 kişiden 44 ünde saç dökülmesini azaltır. Sedir ağacı yağını saç dökülmesine karşı şampuan veya saç kremine karıştırın. Hindistan cevizi, yağ gibi bir taşıyıcı, yağ birkaç damla sedir ağacı yağ damlatıp saç derinize masaj yapın. Masajdan sonra durulama için 30 dakika bekleyin. 5 damla sedir ağacı yağını aynı miktarlarda kekik, biberiye ve lavanta yağları ve 8 çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Saç derinize masaj yapıp en az yarım saat bekleyin. Kuru saç derisine son. Sedir ağacı yağının en yaygın kullanım alanlarından biri, kuru ve pullanan saç derisinin tedavisidir. Kan dolaşımını artıran sedir ağacı yağı, saç derisini uyararak iyileşmeyi hızlandırır ve kaşıntıyı azaltır. Saç derisi zamanla doğru oranda yağ salgılamaya başlar ve kuruluk sorunu kaybolur. 8 damla sedir ağacı yağı ile yeterli miktarda hindistan cevizi yağını karıştırıp saç derinize 5 dakika masaj yapın. En iyi sonuçları almak için durulamadan önce en az 30 dakika bekleyin. Şampuan veya saç kreminize düzenli olarak sedir ağacı yağı karıştırın. Yaraları iyileştirir. Sedir ağacı yağ güçlü antiseptik özelliklere sahiptir. Cilt sağlığını olumsuz etkileyebilecek zararlı mikroorganizmaların gelişmesini ve enfeksiyon oluşumunu engeller. Bu sayede cilt yüzeyindeki küçük yaraları ve hasarları iyileştirebilir. Sedir ağacı yağını Hindistan cevizi yağ ile karıştırıp kesiklere veya çiziklere sürebilirsiniz. Üçer damla sedir ağacı ve lavanta yağını 2 damla çay ağacı yağı ve 4 çay kaşı taşıyıcı yağ ile karıştırıp yaraların üzerine sürebilirsiniz. Akneyi iyileştirir. Sedir ağacı yağı antiseptik özelliği ile gözeneklerin tıkanmasını engeller, toksik maddelerin yüzde birikmesini önler. Sedir ağacı yağı, doğal yöntemleri benimseyen dermatologların da akneye karşı sık kullandığı bir maddedir. Sedir ağacı ile yüz temizleme serumu hazırlayabilirsiniz. 3'er damla sedir ağacı ve lavanta yağını, 2 damla çay ağacı yağını ve 4 çay kaşığı vojoba yağını karıştırın. Yüzünüzü gece yatmadan önce bu serumla temizleyin. Sedir ağacı yağını akne tedavisinde kullanmak için yüz losyonunuza veya yüz temizleme ürününe karıştırabilirsiniz. Mantara iyi gelir. Sedir ağacı yağı, antibakteriyel özelliği sayesinde mantar enfeksiyonlarına da iyi gelir. Özellikle ayak ve tırnak mantarı tedavisinde kullanılabilir. Üçer damla sedir ağacı, çay ağacı ve lavanta yağını 4 çay kaşığı taşıyıcı yağ ile karıştırıp ilgili bölgeye masaj yapın. Artrit ağrılarını azaltır. Sedir ağacı yağı. Anti-enflamatuar özelliği ile artrit ağrılarının en doğal tedavi araçlarından biri kabul edilir. Bu yağ vücuda dışarıdan uygulayarak enflamasyonu azaltabilirsiniz. Eklem ve kaslar için kullanılan birçok kremin içinde de sedir ağacı yağ bulunur. 8 damla sedir ağacı yağını tercih ettiğiniz bir taşıyıcı yağ ile karıştırıp ağrıyan bölgeleri olun. Küveti doldurun. 5 ila 10 damla sedir ağacı tıp rahatlayın. 3er damla sedir ağacı, nane ve biberiye yağını 4 çay kaşı taşıyıcı yağ ile karıştırıp ağrıyan bölgelere masaj yapın. Kokusundan faydalanın. Sedir ağacı yağ aynı zamanda odunum su kokusuyla da popülerdir. Parfümlere ve oda kokularına ferahlatıcı bir his kazandırır. Deodorantlara damlatacağınız birkaç damla sedir ağacı yağı hem bedeninizi rahatlatır, hem de hoş bir koku verir. Evinizde kullandığınız oda kokusuna birkaç damla sedir ağacı yağı damlatarak daha ferah bir koku elde edebilirsiniz. Bir sprey şişesinde su ile birkaç damla sedir ağacı yağını karıştırıp çöp kutusunun kokusunu değiştirebilirsiniz. Stresi azaltır. Aromaterapide en çok kullanılan yağlardan biri olan sedir ağacı yağı, hem zihin hem beden üzerinde sakinleştirici etkiye sahiptir. İçerindeki cedrol maddesi sayesinde kronik stresi ve anksiyeti azaltır. Sedir ağacı yağı ile stres azaltmak için doğrudan şişeyi koklayabilirsiniz. Stres azaltıcı bir masaj yağı için 3 er damla sedir ağacı, Biberiye yağ ve lavanta yağını dört çay kaşı taşıyıcı yağ ile karıştırın, vücudunuza masaj yapın. Bulunduğunuz ortama sakinleştirici bir koku vermek için ikişer damla sedir ağacı yağı, bergamot yağı, lavanta yağı ve biberiye yağını karıştırıp şişeyi kapağı açık şekilde odada tutun. Uykusuzluğa son Sedir ağacı yağ, uykusuzlukla savaşabilen doğal sakinleştirici özelliklere sahiptir. İçerindeki cedrol maddesi beynin daha fazla serotonin hormonu salgılamasını sağlar. Serotonin ise uyku hormonu melatonine dönüşerek sakin bir uykuyu beraberinde getirir. Nasıl? Uykusuzluk sorunu çeken kişiler yatmadan bir süre önce sedir ağacı yağını koklayabilir. Sedir ağacı yağının kokusunu tüm gece almak için yastık kılıfına damlatabilirsiniz. Yatak odanızda sedir ağacı yağı da içeren bir oda kokusu kullanabilirsiniz. Uyumadan önce vücudunuza ve topuklarınıza sedir ağacı yağı, lavanta yağı ve bir taşıyıcı yağ eşit oranlarda karıştırdığınız bir harmanla masaj yapabilirsiniz. Doğal idrar söktürücü. Sedir ağacı yağının aktif bileşenleri olan cedrol, beta cedrene ve tujopsene maddeleri doğal idrar söktürücü etkiye sahiptir. Bu sayede vücudunuzda toplanan fazla sudan ve enfeksiyonlara yol açan toksinlerden kurtulabilirsiniz. Nasıl kullanılır? Hiçbir zaman içilmemesi gereken sedir ağacı yağı, idrar söktürücü özelliğini de masajla gösterir. Dörder damla sedir ağacı yağı ve limon yağı ile 4 çay kaşı taşıyıcı yağ karıştırıp günde birkaç kez karın bölgesine masaj yapın. Çocuklarda konsantrasyonu artırır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konmuş çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, sedir ağacı yağının odaklanma sorununa iyi geldiğini ve öğrenme kapasitesini artırdığını ortaya koydu. Araştırmada 30 gün boyunca sedir ağacı ya koklayan çocukların beyinsel faaliyetlerinde ilerleme kaydedildi. Öksürüğe iyi gelir. Antispazmodik, spazm çözücü, özelliğiyle sedir ağacı yağ öksürük nöbetlerini hafifletir. Akciğerlerden balgam atılmasına yardımcı olur. Nasıl kullanılır? Gece öksürük nöbetlerine karşı yatmadan önce sedir ağacı yağ koklayın. 3 damla sedir ağacı yağ ve 3 damla okaliptus yağını 4 çay kaşı taşıyıcı yağ ile karıştırıp göğüs ve boğazınıza 1 dakika boyunca masaj yapın. Aynı karışımı taşıyıcı yağ olmadan yatak odanızda oda kokusu olarak kullanın. Doğal Böcek Kovucu Sedir ağacı yağı özellikle sivrisinek, karınca, kene ve pire olmak üzere zararlı böcekleri uzaklaştırır. Bu özelliğini birçok böcek kovucunun da içinde bulunan cedrol maddesinden alır. Sedir ağacı yağını suya damlatıp vücudunuza sürdüğünüzde doğal bir böcek kovucu losyon elde etmiş olursunuz. Ya böceklere karşı evinizde koku olarak kullanabilirsiniz. Sulandırılmış sedir ağacı yağını mobilyalarınıza ve kapı girişlerine sürebilir, yer silerken kullanabilirsiniz. Giysi dolabınızda sürekli sedir ağacı yağ kokusu tutarsanız güve sorunundan kurtulursunuz. Kızıl sedir ağacının yağ güvelere karşı özellikle etkilidir. Sedir ağacı yağının yan etkileri Sedir ağacı yağ sadece dışarıdan uygulanmalıdır. Bazı doğal yağlar yemeklere karıştırılabilir veya küçük miktarlarda içilebilir. Fakat sedir ağacı bunlardan biri değildir. Sedir ağacı yağ yanlışlıkla içildiğinde kusma, mide bulantısı ve susuzluğun yanı sıra sindirim sisteminde ciddi hasarlara yol açabilir. Gebelik sırasında sedir ağacı yağ kullanımından kaçınılmalıdır. Sedir ağacı yağının yüksek oranlarda kullanımı ciltte tahrişe yol açabilir. Bu yağı her zaman bir başka taşıyıcı yağ veya su ile karıştırın. Göz ve diğer hassas bölgelerle temastan kaçının. Sedir ağacı yağını çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.